Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, uzun bir ara verdik. Ramazan arası. Ee, bugün bu hafta tekrar başlıyoruz. Allah nasip ederse. En son sayfa 168'de kalmıştık. Ee, mucize ve keramet konusu. Buradan devam ediyoruz. El mucizatü l-Enbiya'i yani peygamberlerin mucizeleri ve keramatul evliyai evliyaların evliyanın velilerin kerametleri hakkın haktır gerçektir. ve ayatu yani e, Kur'an-ı Kerim'de e, mucize kelimesi yerine ayet kelimesi geçmektedir. ey yani havarikul adati. burada şunu da belirtelim yani e, kelamda e, Edensellik şeyi çok benimsenmez. Eleştirilir hatta. Yani adet kavramı ön plana çıkarılır. Ee, özellikle ilahi belirlemeyi ifade etmek açısından. Yani biz buna tabiat kurallarına aykırı diyoruz ama yani e, adet adet kurallarını kıran yani Allah'ın koyduğu adetin e, dışında yine Allah değiştiriyor bunu. Bu şekilde ifade edilir. El-Müsemma isimlendirilen bil-mucizati mucizeler diye isimlendirilen e, adeti kıran adetin dışında olan yani tabiat kurallarına aykırı olarak gerçekleşen il-enbiya'yı nebilerin, peygamberlerin e, vel-keramatü l verilerin kerametleri, hakkın haktır, gerçektir. Ey yani bu sabitun bil kitabı ve sünneti. Kitab ve sünnetle sabit olan gerçekli aşikar olan ortada olan bir şeydir. وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَالَفَةِ الْمُتَزِلَةِ وَاَهْلِ الْبِدْعَةِ فِي اِنْكَارِ الْكَرَامِةِ Yani dolayısıyla burada gerek mutezilenin gerekse bidat ehlinin e, kerameti kabul etmemesi dikkate alınmaz diyor. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا e, Mucize ve keramet arasındaki fark şudur mucizete الْمُوْجِزَةَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْآدَىٰ لِلْآدَةِ Yani e, mucize, adetin, kıran, adetin dışında, yani tabiat kurallarına aykırı olarak gerçekleşen bir şeydir, bir durumdur. Ne gibi? كَ اِحْيَا işte ölünün diriltilmesi, ve اِعْدَامِ cebelin. Yani bir dağın yok edilmesi, عَلَى وِفْقِ Ne şekilde? Yani bir meydan okumaya uygun olarak. Yani sonuçta peygamber, peygamberliğini aşikar ettiğinde insanlara ne, ne var? Bir meydan okuma var. Ee, yani ben Allah'ın elçisiyim, işte karşı taraf ne yapmıyor? Bunu sorguluyor. İşte, e, işte yani sen değilsin ve işte biz sana inanmıyoruz. Delilini getir. İşte bu mucizede onun delili olarak geliyor. Yani nedir bir anlamda? Ee, yani hadi gücünüz yetiyorsa bunun bir benzerini yapın şeklinde ve dolayısıyla karşı taraf aciz kalıyor. E, bu çerçeveyi ifade ediyor. Tahatti meydan okuma. Yani Peygamberin meydan okuması. Ve huve bu meydan okumada nedir? Da'u ve risalet. Yani nübüvvet iddiasıdır. Yani ben peygamberim iddiasıdır. Bir anlamda e, fiili olarak Allah tarafından bunun doğrulanmasıdır mucize. Fakarece gayrul harik Dolayısıyla bu böyle dendiği zaman şu durumlar devre dışı kalmaktadır. Yani bunun içerisine e, girmemektedir. E, ne gibi? Ketulu'u iş şemsi min Yani işte güneşin doğudan doğması. Kille Her gün. Yani bunlar nedir? Adet üzere olan şeylerdir. E, bu harik kelimesi. Yani aykırı. Adet aykırı, adetin adetin dışında olan ondan sonra tabiat kurallarına aykırı olarak gerçekleşen şeyin dışında kalmaktadır Bunlar adetten olan şey ee, ne diyelim Dolayısıyla şeyde ne diyelim bunun tam tersine gerçekleşen işte nedir? İşte bir çocuğun konuşarak e, onu doğrulamasını iddia ediyor ama çocuk konuşuyor, onu yalanlıyor. İşte Beccal'de olduğu gibi işte bak, bu çocuk konuşamıyor. Konuş konuş benim doğruluğumu ortaya koy. E, buna da ihanet diyorduk yanılmıyorsam. Kelam literatüründe. O da tam tersine konuşuyor ama o onu yalanlıyor. Bu da bulunan yalanlıyor. Bu da mucize kapsamını düşündürdür. E, vel kerametu harigun min adeti. Yani keramet gelince keramet ise adeti e, kıran, adetin dışında tabiat kurallarına aykırı olarak gerçekleşen şeydir. İlla enneha. Fakat burada şöyle bir durum var, bir fark vardır. O da nedir? Gayru makrunetin bittehatti. Yani bu meydan okumayla birlikte ortaya çıkan bir şey değildir. Beyle okumayla ilişkili bir şey değildir. Ki bu itibarla nedir? Veyyye kerametün bir veli. Veli'nin kerametidir. Bu da ve alametun bir sıkkın nebi. Ve o veli'nin işte tabi olduğu peygamberin bu açıklamayı bekleyerek söyleyelim. E, doğruluğunun bir göstergesi. Ve inne kerametet tebi'i Çünkü tabi olanın kerameti, kerametül metbu'i, tabi olunanın kerametidir. Yani tabi olan kim burada? Veli. Tabi olunan peygamber. Yani onun kerameti bir anlamda tabi olunanın, peygamberin kerameti. Vel yok veli olan, ve arifu billahi ve sıfatih. Yani arif kimdir? Allah'ı ve sıfatlarını bilendir bir kadarı yani imkanı ölçüsünde yani ne kadar e, kendisi yani alan açılmışsa o o ölçüde Allah'ı ve sıfatlarını bilen bir kimsedir. El muvazibu ala pat. Yani e, deli kimse e, taatlar üzerine yani Allah'a itaat üzerine hayır e, güzel işler salih amel üzerine daim olan bir kimsedir. El muctenib el muctenibu an es kötülüklerden yanlışlardan kaçınandır. El mu'yibu eee an el fi'l lezzati ve şehwati Yani bu ne diyelim? E şehvi durumlar, şehvi arzulara kendini kaptırmayan, bunlardan yüz çeviren kimsedir. Vel gaflati vellehvati oyun, eğlence, gafillikler tamam mı? Bunlardan yüz çeviren bunlardan sakınan kimsedir. Ve dâlike, işte bunun örnekleri nedir? Bu kerametlerin? işte keme ve gâ min cereyanin neyli bir kitab-i örneğin, Hazreti Ömer'in evet böyle unuttuğum zaman uyarın beni metnin ilişkin işte Nil Nehri'nin e, Hz. Ömer'in mektubuyla birlikte taşması gibi ee, ve ruyetu alal ve, ve pardon, ve ruyetu rü ve rü'yetihi diyelim alel minberi bil medineti teyşehu bineheven yani Medine'de minberdeyken Hz. Peygamber'in Peygamber mescidinin minberindeyken Nehamet savaşındaki ordusunu görmesin. Hatta kâleli emir o minberdeyken ordunun komutanına da şöyle demiştir. Ya sariyetu el cebele el cebele. Ey sariye daha dikkat et, daha daha dikkat et şeklinde. Yani muhaddiran lehu onu uyarıyor. Yani sariye'yi ordu komutanını minvera vera cebeli yani dağın arkasındaki tehlikeye ilişkin uyarıyor. Kim var dağın arkasında? Li Kumli veya Kemli el Adubi Hunali Yani o dağın arkasında gizlenen düşman ordusuna ilişkin ne yapıyor? Uyarıyor Başka yine devamlı ve simay sarihete kelam. Sariyenin de o Hazret Ömer'in bu sözünü duyması durumu. Vadelik bu gerçekleşiyor nasıl gerçekleşiyor ma Badel mes mesafet çok uzak mesafet yani nehavetlere medinelere belki arada e, bin, bin bin bin kilometre şey var mesafesi var başka ve kesur bi khalidin asam asama min gali tazrul bih yani alit bin velidin işte zehir içmesi ama herhangi bir zarar görmemesi gibi. Vekaza ma waqa li ghayrihi min as yani sahabeden birçok eee kimse için aynı benzer şeyler gerçekleşmiştir. Ve min adahum min ehli sünnet. Yani ehli Sünnet'in büyüklerinden birçok kimse de bu tür şeyler gerçekleşmiştir. Ve eee halafu'l mu'tezile. Yani Mu'tezile bu keramet anlayışına muhalefet etmiştir. E, şu şöyle bakarak hayisinden müşahidu fima bainahum hadi'l menzilete. Yani bir biraz da Taş var burada. Çünkü onlar arasında bu dereceye, bu mertebeye şahit olan, ulaşan bir kimse olmadığı için bu tezle, bu keramet anlayışına muhalefet etmiştir. Ve emme şiatu, şiaya gelince şiilere onlar da fe khassul keramati bil e'immetil ihne Onlar da 12 mama tahsis etmişler. Yani 12 imam keramet gösterir. Onun dışında başka kimse göstermez şeklinde düşünmüşlerdir. Min gayri delaletil hususiyet ki yani bu tahsisi gösteren bir delil olmaksız yani delilsiz, mesnetsiz bir şekilde diyor. Ve onlar kerametleri 12 imama tahsis etmişlerdir. Sümme zahiru kelamil imami fihazel mawaqi makamid yani bu bağlamda imamın e, sözünün e, açıkçası yani yani burada açık ettiği şey muafikun açıkça söylediği şey muafikul uygundur lima aleyhi cumhuru ulema il a'lami yani meşhur alimlerin çoğunluğunun görüşüne uygundur min ki şuur en me kullama lin, caz an yakuna mucize lin nabi caz an yakuna kerame lin veli yani e, bir peygamberin mucizesi e, olması caiz olan her şey e, bir velinin de kerametı olması caizdir la farika beynehuma illa at yani şunu söylüyor esasında, yani aslında e, oluş itibariyle, yapı itibariyle, mucizeyle keramet aynı şeydir. Aradaki fark nedir? E, meydan okuma. Yani mucizede bir meydan okuma yok ama pardon, mucizede bir meydan okuma var ama keramet bir, mucize, bir meydan okuma yoktur. Khilafen lil kuşeydiyi ve men yani şeyin görüşünün aksine, Kusheidi ve e, onun yolundan giden İbni Sükki'nin görüşünün aksine. Hayfukkale e, onlar da şöyle diyor: İlla ancak şunun dışında, nahve veledin dune walid, işte babasız bir çocuğun doğması gibi ve kalbi cemedin behimeten. Yani bir cansız bir şeyin bir canlıya, bir hayvana dönüştürülmesi gibi feleyekunu keramete yani bunun dışındakiler keramet olmaz şeklinde bir görüşü varmış şeydi ve İbn-i Sübkin'in hala bu konu vel kitabu yantigu bi zuhuril kerameti min meryem yani esasında kitaba baktığımız zaman Kur'an-ı Kerime yani açıkça Hazreti Meryem'den kerametin zuhur ettiğini söylemektedir bahsetmek Başka, ve min sahibi Süleyman. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın arkadaşı. Ondan da keramet ortaya çıkıyor. Ve emma maqile min. Burada ilk söylenen işte ennel evvele birincisi yani babasız çocuk doğması. İrhâsun lin nübüvveti İsa. Yani birincisi Hz. İsa'nın nübüvveti için bir irhasdır. Yani irhas literatürde nasıl ifade ediliyor? İşte bir peygamberin, peyver, bir peygamberde peygamber olmadan önce ortaya çıkan olağanüstü haller için kullanılıyor. Ev veya nedir? E, mucizetun ni Zekeriya aleyhi Veya Hazreti Zekeriya'nın mucizesidir. Vessani ikincisine gelince Süleyman aleyhisselam'ınkine Mucizetun Süleyman. Bu Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesidir. Fe medfun bi anna la netai illa jawaz al-halik li ba'd al-salihin gayr al-maqrun Yani şimdi e, bu yani bu burada açıklanan şey şöyle kabul edilmeyebilir diyor. Yani biz şunu iddia etmiyoruz. Yani ancak şunu iddia ediyoruz. Yani nübüvvet iddiası olmaksızın Allah'ın bazı salih kullarında böyle olağanüstü hallerin olması mümkündür. Biz ancak sadece bunu iddia ediyoruz diyor. Yani keramet eşittir mucize demiyoruz. Dolayısıyla böyle velayetu'nna tesmiyetuhu ve yudruna bir hasen ev mucizeten linnebi yani bunun irhas veya mucize olarak bir peygamberin mucizesi olarak isimlendirilmesi herhangi bir sıkıntı yoktur. Ee, yani huamin ummeti Yani istek on ümmetinden önce önden önce gelen olsun, sonra gelen olsun fark etmez. Ve siyah kıs kasası yani şimdi buradaki hikayelerin akışına baktığımız zaman yedülü ala şuna işaret etmektedir. Ll ennu lem yakun hunake davun yani burada bir nübüvvet davası yok. Yani o kerametin gerçekleştiği salih kullarda öyle bir iddianın olmadığını zaten görüyoruz. Hani aradaki farkı ile ifade etti ya. İddia varsa, peygamberlik iddiası varsa mucizedir. Yoksa keramettir. Ki bu kısa şey, kıssalara baktığımız zaman salih kimselerde böyle bir iddia yoktur. Ve aksine velem yekun bi zekeriya I, e, zekeriya ilmun bitirkel kadiyyeti ee, Yani şeyde de e, Zekeriya aleyhisselam aleyhisselamında yani bu durumla ilişkili bir bilgisi de yoktur. Ve illa olsaydı e, Lema e, sehli anil keyfiyeti ki bunun keyfiyetini sormazdı. İşte Hz. Meryem'in işte çöle çekilmesi oradan Hz. İsa'yla dönmesi meselesine ilişkin bunu söylüyor. Velhasilu Sonuç itibariyle e, Ennel al harika lil adeti yani bu tabiat kurallarına aykırı gerçekleşen durum ve bin nisbet ile nebiyyi nebiye, nebiye nisbette açıklandığında mucizeten e, veya mucizetun mucize olur. Sevaen se zahremin tabliği ister, ondan önce gerçekleşsinler, yani peygamberlik iddiasından önce gerçekleşsin. Evmin min gibeli diyelim ya buna, yani min gibeliyi ister, onun tarafından ortaya çıkmış olsun, evmin gible ümmeti veya onun ümmeti ümmeti tarafından ortaya çıkmış. Hocam kaydırabilir misiniz metni? Evet. Çünkü sonuçta her ikisinde bir delaletihi ala sıdkı nübüvvetihi. Yani her ikisinde ne yapıyor? Onun nübüvvetine delalet ediyor. Onun nübüvvetini gösteriyor. Ve hakkiyeti risaletihi. Onun risaletinin Allah'ın elçisi olmasının gerçekliğini gösteriyor. Ee, işte, bi hadel itibari bu bakımdan e, cuh ile mucizeten lehu. Onun için bir mucize kılınmıştır. E, ve illa فَحَقِقَتُ الْمُوْجِزَةِ اَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلْتَحَدِّي عَلَى يَدِ الْمُتَّعِينَ Öz itibariyle mucizenin gerçekliği nedir? Yani peygamberlik iddiasında bulunan bir kimsenin elinde e, meydan okumayla birlikte gerçekleşen bir şey olmasıdır. Hala Ebu Ali'yin El-Cürcaniyü e, Ebu Ali el Curcani dedi ki "Kun taliben lil istikamet." Yani sen istikameti isteyen ol. La taliben lil keramet. Keramet isteyen değil, istikamet isteyen. ve inne nefseke mutahriketun fi talab il keramet. Çünkü yani sen nefsine bir anlamda hoş gelir. Böyle keramet istemek yani keramet yani böyle bir şey nefse hoş gelir. Eee ve rabbuke fakat rabbin yatlubu minke al Rabbin senden neyi istiyor? İstikamet istiyor. Tamam mı? Yani insan Rabbini seviyorsa Rabbinin istediğini istemesi, onu sevmesi lazım. diye bir sonuç çıkarıyor burada. Muallal şeyhül Süheverdi'yi fi avarifih yani e, Süheverdi avarif isimli eserinde der ki: "Ve aslin kebirun fil yani bu konuda çok büyük bir, ne diyelim değerli olan bir husustur. fe inne kethiren müştehidine müteabbidine yani birçok dindar müstehit olan kimse semiu an selefi salihine mütegattimine yani önce yani geçmişte olan salihlerin selefinden duymuşlardır. ve me munihu min al-kerameti ve yani ne diyelim? Yani böyle ne bileyim işte kerametlerin, olağanüstü şeylerin ihsan edilmesi fe nefusuhum la tazalu tatlubu ila şey'in min zalika ki nefisleri bu tür şeyleri arzulamıştır ve yuhibbu an yurzaqu şey'en minhu yani bu tür şeylerden rızıklanmak istemişlerdir sevmişlerdir ve la'alle ahaduhum yabqa munkasiral kalbi muttahimen li nefsihi fi sihhati ilmi yani e, e, ne diyelim buraya, e, yani bu sıhhati amelihi, yani bu e, amelinin sıhhatinde e, amelinin sıhhati noktasında işte nefsini itam ederek e, kalbinin kırılmasını isteselerdi, isteseler böyle kalması onlar için daha doğru bir şeydir. Haythû lem yahsûl lehu hârim yani böyle e, bir şeyin olağanüstü bir şeyin gerçekleşmemesi durumunda ee, yani sonuçta insanın nefsi ister yani böyle şeylerin olmasını ama yani bu insanın e, nefsini farklı şeylere yönlendirebilir. Dolayısıyla velev alimu enselerdi sıra dalke yani böyle bir durumun gerçeğini, e, izlemini bilselerdi lehane aleyhimil emr. <gülüyor> Yani bunu kabul etmek, böyle bir durumu kabul etmek çok da zor olmazdı. Fealemu bilirdi ki bilir ki enallaha yaftu ala badil mujahidin sadiqin min zalika bad. Yani Allah Teala doğru gayretli birçok kimseye e, bu noktada kapı açmıştır. Vel burada vel hikmetu fihi bu konudaki hikmet şudur en yezde de bima yera min xarik işte yani bu e, olan şu şeyleri görmesiyle artmasıdır e, işte ve asar al kudret yakinen işte Allah'ın kudretinin böyle e, sonuçlarını görerek yakinin bilgisinin artması ve yakwi azmuhu al zühd fit dünya yani bu dünyadan yüz çevirme e, zühdünün zühte ilişkin azminin kuvvetlenmesini sağlar. Böyle bir şey. Velhrugü, ee, vel hurucu eee vel, vel hurucu min tawa'il heva aynı zamanda onu heva ve hevese neden hava ve hevesin nedenlerinden de çıkarır, uzaklaştırır. Tesebilus sadiqi sadık sadıklığın yolu, doğru olmanın, dost doğru olmanın yolu nedir? Mutalebetün nefsi bir istikamet. Yani ist, nefsin istikamet istemesidir, talep etmesidir. Ve bu da nedir? Kel kerameti. Yani e, bu da keramet gibi. Yani keramet bazı e, salih kimselere ihsan edilmiştir ki yani bu bir anlamda Allah'ın gücünün, kudretinin e, sonuçlarına, neticelerine şahit olarak onun işte, e, yani ilminin, işte ahlakının güçlenmesine, kuvvetlenmesine onu yönlendiren, yardım eden bir hüviyettedir. İnteh. Buradaki alıntıyı bitiriyor. Ve Velhasilu Sonuç itibariyle enne keşfel umuri umur, umur, enne keşfel ilmi bil umuri şer'iyeti yani şer'i işlerin e, bilgisini keşfetmek Khairun daha hayırlıdır, min, e, min keşfil ilmi bil umuril kevniyet. Yani bu kevnî işlerin ilmini keşfetmekten daha hayırlıdır. Yani kevnî yani mucize işte keramet bunlar işte yani e, olanüstü olarak gerçekleşen şeyler kevnî şeylerdir. Bunu kastediyor. Ma enne Adem evveli. Şimdi e, bunun e, ve e, noksanihi yani birincinin eksikliği. Yani şer'i işlerin bilgisini keşfetmenin eksikliği veya yokluğu mazarratun fittiğini, Yani dine zarar, yani insanın dinine zarar veren bir şeydir. Bi khilafi yani ikincinin yokluğuna karşı. Yani ikincisi olma, ikincisinin olmaması kişinin dinine, e, diyanetine herhangi bir zarar vermez. Ama birincinin olmaması, misalın dinine zarar verir. Ben rubeme yakulu adahu lehu. Belki yani o ikincisinin olmaması o kişi için daha faydalı olabilir. Thumma ila. Sonra bitti. Ennehu Hz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve peygamber buyurmuştur ki ittequ firasetel mu'mine. Yani müminin ferasetinden çekinin korkun fe çünkü o yanzuru bi nurillah. O Allah'ın nuruyla bakar. Sonra <gülüyor> Bunu söyledikten sonra da şu ayeti kelimeyi okumuştur. Inne <gülüyor> fi zalika la ayaten li mutevessimin. Tebittün bunlarda feraset sahibi olanlar için ee, ne vardır? Deliller var. Ey el-müteferrisine yani bu da e, yakın anlamlı kelimelerden bir tanesi. Felasetli inceden inceye sezen, düşünen anlamda. Revah-ı temiziyyü bunu temizli rivayet etmiştir. Rivayet-i Sa'id-i'nin El-Hudriyye yani sabeden e, Ebu Sa'id El-Hudriyye kanalıyla rivayet etmiştir. Ve mimma yenbeğit tembihu huna, yani burada olması gereken, dikkat çekilmesi gereken, odaklanılması gereken husus, ennel firasete e, feraset feraset-ü envain. Bunun üç çeşidi vardır. Evet, nedir bu çeşitler? Firasetün imaniyet Birincisi, imani feraset. Ve sebebuha, bunun nedeni de nedir? Nurun Yakti Ful fi kalbi adi yani Allah'ın kulun kulunun kalbine koyduğu nurdur. O hakikatüha onun gerçekliği de, onu onu xatir, ona xatir, ejmejehcimu Allah da ejmejehcimu ejmejehcimu. Al el kalbi yani bu yani böyle kalbe durmadan e, hatırlatan bir duygudur, bir hisdir ve e, yeti bu aleyhi ke wusu bil esedi alel ferisetti. Yani bu öyle bir hatırlatma şeyi ki, yani aslanın avının üzerine atlaması gibi böyle kalbine durmadan ne yapar? E, i̇şte Allah'ın yüceliğini hatırlatan bir şeydir. Ve minha e, bunlardan biri de iştikakuhu e, ve hadi firasetu ala hasab kuvveti imani yani e, burada neye dikkat çekiyordu firasetin imani feraset yani bu e, feraset bir anlamda imanın kuvvetini kuvvetine kuvvetine yönelik bir şey vardır e, ve kökü kökü yani müştaklığına ilişkin bir bilgi veriyor. E fe men kana her kim iman açısından çok güçlü olursa ve, ve ahatta firaseten onun feraseti böyle bilenir, keskinleşir. Kale Ebu e, Ebu Süleyman et-Daraniyu Abu Süleyman et-Darani dedi ki el-firasetu mukashafetun nefs Firaset e, nefsin işte yani keşfetmesidir. Mükaşefesidir ve muayyenetul gaybi yani e, gaybi gözlemek, açığa çıkarmasıdır. Ve bu da nedir? Min makamatil imani, imanın ne diyelim? derecelerindendir, makamlarındandır. İnte. Buradaki anlatısı bitti. Şimdi geçiyor ikincisine. Ve firasetun riyadiyet İkincisi de riyazi ferasettir. Buna ne diyebiliriz? Tecrübi, gayrete dayanan feraset. Ve hiyelleti tahsulu bil ve sehri ve tehalli. Yani bu da nasıl ortaya çıkar? İşte açlıkla, ondan sonra sabahlı geceleri sabahlamakla ve insanın bir köşeye çekilmesi, inzivaya çekilmesi, işte dünya nimetlerinden uzaklaşmasıyla gerçekleşir ee, fe nefse fe innen nefse e, nefis e, nerede kaldık nefs izah tecerredet anil Tamam. yani insan e, bu tür şeylerden kendini tecrit ederse, uzaklaşırsa ve alaikübbil khalaq işte bu mahiyet katla ne diyelim ilişkisini keserse sadeleha onun için ortaya çıkar mineral firaseti ve keşfi yani bir firaset ve bir keşif ortaya çıkar bir hasib tecrübe yani bu tecrübe yani tezit yani tezit etmesi bari. ölçüsünde bir firaset ve keşif ortaya çıkar ve her Firasetün, müştereketün beynel mümini vel kafir. Yani böyle bir firaset. Feraset, yani hem hem kafir için söz konusu olan bir firasettir. Fark etmez. Vela tedullü ala imanin ve la ala velayetin Yani bu da, bu böyle bir feraset. Yani ne imana ne de veriliye delalet eder, işaret eder. Vela tekşifu an hakkinnâfin yani yani faydalı bir gerçeği de ortaya çıkarmaz, veya antarikin müstakilinin insan doğru yolunu da ortaya çıkarmaz. Bel keşife ha, yani bundan neyi keşfeder? Hocam, sayfa ilerletir misiniz? Evet, ilerletiyorum. Yani neyi ortaya çıkarır belki, bir cinsi fırsatı vület, yani yöneticilerin, amirlerin fırsatı cinsinden bir şey ortaya çıkarır. Ve achab ibarete rüya yani böyle işte rüya tabiri yapanlar gibi veya veya doktorlar ve nahri, onlar da e, ortaya çıkan bir şeydir, e, İkincisi de bu. E, üçüncüsü ve firasetun, halgiyetun yani yaratılışla ilgili feraset yaratılışla ilgili feraset ve bu da nedir? Sanne yani far da yani bunlarda doktorlar ve benzerlerinin ve diğerlerinin tasnif ettiği bir felasettir. Ve stedelu bil halqi ala al halqi lima baynahuma min al ertibat Yani Allah'ın hikmeti gereği aralarında kurulan bir ilişkiden dolayı yani Allah'ın mahlukatlar arasında kurulan bir ilişki ilişki işki delil getirerek ortaya çıkan bir şeydir. Ne gibi mesela yani bu da işte tecrübe etmesi, araştırması, ne yapması yoluyla çıkan bir şey e demek istiyor. Ne gibi kel istatlıli bir anil adeti ala ak. Yani mesela işte kafanın küçüklüğünü küçüklüğünü küçüklüğünden hareketli aklın küçüklüğüne yorumlaması gibi ve bi kibrihi ala işte kafanın büyüklüğü işte onun aklın gelişliğine delalet getirmesi gibi ve bi si'ati's sadri ala hulqi yani göğsün geniş olmasının işte ahlakın da böyle geniş olması ve bir dayiqihi ala dayiqihi ya bi ala işte dar olmasının onun darlığına delalet getirmesi gibi ondan sonra ve bir cumud il aynayni ve kelal nazarehuma sahibihima. Ne bileyim bu gözlerde ortaya çıkan donukluğun, tembelliğin, ondan sonra e, yani bu e, e, bu bakıştaki bitkinliğin, yani bir nevi körlüğün işte yani bunu yaşayan kimsenin ahmaklığına delil getirilmesi gibi ve dafi hararetik kalbini işte yani kalbinin e, e, hararetinin sıcaklığının zayıflığına delil getirmesi gibi ve nabizler ki bunlar birçok şey yani bu da tecrübeye dayanan yani burada e, önemli olan feraset yani din açısından değerli olan feraset ne ne diyor imani ferasetler diyor evet e, bir diğer başlığımız var. Şimdi yani e, peygamberler, salihler, e, yani iyi kullar elinde gerçekleşen e, olaylardan bahsetti. Olağanüstülüklerden. Şimdi Allah düşmanları elinde gerçekleşenlere geldi. E, devam edelim biraz daha. Ne diyorsunuz? Ne kadar oldu? Başlayalım. E, hocam, Hı -hı. bir 40 dakika falan oldu. Tamam. Devam edelim mi okumaya? Devam edebiliriz. Yani benim için uygun, diğer arkadaşlar için de uygunsa devam edelim bence. Tamam. Evet, ikrardandır. Havarikul adati ala eydi e'de illahi qada'u hacati Yani e, Allah düşmanları evinde gerçekleşen olağanüstülükler Bunlar nedir? Bunlar isteklerin yerine getirilmesidir. ve emmilleti tekunu, şuna çoğu şu olanlara gelince nedir? Ey el khawariqul iladetilleti tujadul li aday. Allah Allah düşmanları elinde gerçekleşen olan gelince, ey li aday Allah düşmanları kim gibi? Mislen iblisi, iblis, iblis gibi. Yani ey yani fi tayl ardi leh hatta ywesvisu lemen fi al-mashriq wal-maghribi ne diyelim işte yani böyle yer yüzü yüzünde çok hızlı yani uzun mesafeleri kısa zamanda gitmesi öyle ki yani doğudaki batıdaki kimseleri e, kimseyi vesveseye düşürecek tarzda ve fi carihi majra'd-dem min bani adama yani ademoğullarının kan dolaşım sisteminde e, akması gibi ve nahvi buna benzer şeyde ve firavunla öyle onunla gerçekleşen ne gibi ne gibi ey haytus kana ya'murun nil'e feyecri ala zifqi huk işte yani nil nehrine emretmesi ve onun Yukluğuna göre akması gibi. Yani Allah'ın işaret ettiği üzere, Aleyhisselim mülk Mısır'a, yani Firavun'un dilinden, Mısırın e, sahibi ben değil miyim? Yani Mısırın sahipliği, mülketi benim değil mi? Ve her dil en har mi miyiz? Evet. Ve bu nehirler tecrübemin tahti, benim altımdan akan nehirler ve hukiye anhu ve hakani bir yanideki cümlelerin şekline bağlarsak onun hakkında anlatılan nedir o ennahu kana izada iza arad an yus'ade kasrehu ve yenzilu anhu rakiben işte yani o işte sarayına çıkma oradan inme yani birbinek üzerinde kaneh e, yani çıkıyor uzuyor ama bu nasıl bir çıkma akülü yani çıkarken yani böyle basamaklardan çıkma değil e, hayvanın ayakları uzuyor böyle de sarayına öyle çıkıyor ve taksurani ala yine onun amacına göre e, inecek ayaklarının kısalması gibi Ondan sonra ved deccali, elinde gerçekleşen olağanüstürükler yani, de harif-i varede yani varit olduğu üzere ennehu yaktulu şahsan bir kişiyi öldürü ve e, yuhyihi ondan sonra onu tekrar diriltiyor. mimma rûye fil akbar yani bu rivayetlerce geldiği üzere bu tür olağanüstürükler ey el ve vel-asab yani hadis rivayetleri ennehu kâne, geçmişte olan, ey Bağdu'l-Havari, geçmişte olan bazı olağanüstülükler, lehum onlar için, ey velli emtâlin ve benzerleri için ve fi nuskatin başka bir nüshada da şöyle ibare geçiriyor, kâne ve yekun lehum, olmuş ve olan nazaran, ilâ enne kârgâl-âdeti lid-deccâli inneme yekunun fî hâl ki niye bir anlamda, gelecek biraz kullanıyor. Yani mucizari yani, bir anlamda geleceği de kapsıyor. Çünkü deccal gelecekte çıkacak diyor. E, Firavun geçmişteydi. Ha, şimdi bunlara gelince felâ nüsemmiha. Bunları isimlendirmeyiz. Ne olarak? Ey tilkel havar. Yani bu olağanüstülükleri. Ayat. Mucizeler olarak isimlendirmeyiz. Ey yani, mucizat. Mucizeler olarak. Çünkü mucizeler Muhtassatun bil-enbiya'yı. Bunlar nebilere has olan durumlardır. Vela kerame, keramatin Bunlar kerametler olarak da isimlendirilir. Ey l-ihtasâsihâ bil Çünkü bu kerametlerde tertemiz, Allah'ın tertemiz kulları içindir. Ve lakin fakat bunlar isimlendirilir. Yani bunların isteklerinin yerine getirilmesi şeklinde, kadaha da şekillendiriyoruz. <gülüyor> El lil aday min al Yani bu e, düşmanlar Allah'ın düşmanları ki bunlar budala, aptal dahil, tam yani e, dengalak tipler yani böyle tamamen gerçeğe gözlerini kapatmış tipler, gerçekle savaşanlar. Amu min al kufari ve fudari yani kafirlerden ve e, fa, günahkarlardan daha genel bir ifadedir. E, ve onları kapsayan e, ve dalika e, bu nedir? ey e, ma zalla e, zikreti en khawariq al-adat e, yani bu olağanüstülükler, olağanüstülükler, bazı olağanüstülükler katta kun a'dai anlamı düşmanları elinde gerçekleşebilir, ala vifgha kada kada ilhacat yani o istekten yeni getirilmesine uygun olarak. Yani Allah Teala çünkü Allah Teala. Ey li kerami li umumi keramihi vucudihi fi ibadih yani kullarına ilişkin işte bu ne diyelim ikramı cömertliği nin umumiyetinden dolayı yap bi hade a'dae yani istidraj olarak yani böyle kademe kademe adam onu tercih ediyor yani böyle yanlışlığısa diyor ediyor ee, onun bu anlamda isteğini yerine getiriyor ey mekran bihim fit dünya yani bu dünyada ne diyelim bir mekir yani bir tam ne diyelim yani mekir hile demek ama ee, yani o günahı tercih ediyor, tamam mı? orada ısrar ediyor. Yani o ısrarına, e, o talep, o iradesine uygun ol çünkü imtihan e, bu itibarlı. Orada o, o, o dileğine göre, o isteğine göre e, imkanı veriyor. Okur betende olun ve onlara ceza olsun diye fukba. Yani ahirette. Kema, Allah-u Teala Allah-u Teala'nın dediği gibi. sen siz tedricuhum min haythu la yani onları elafa öyle yaklaştırırız ki hiç ummadıkları yerde ey sen ve sanukribuhum yani biz onları ceza gazaba öfke yani cezaya öfkeye yaklaştırırız bir nimet bu nimetleri artırarak ve italetul muddeti işte onların onlara zamanlarını uzatarak nimete ruzdan nedenler zannederler behline düşerler. Elle dalika bunlar takribun min ve ihsan. Yani Allah'tan gelen eee ha biz doğru yol üzereyiz gibi e, zannederler. Ve inne ma huwa tebaudun ve khizlanun yani bu nedir eee veya işte nota başlığımızda tereet işte şeklinde geçiyor. Ee, bu bir nevi uzaklaştırmadır hakikaten. Yani Allah'ın terk etmesidir onları. Eee hadisi yani, işte geçtiği üzere. Eee izere gördüğün zaman Allah'a yu'ti'u'l abd ma yuhibbu minen nimet ve مُقِيِّمٌ عَلَى الْمَاسِيَةِ فَا فإنما ذلك استدراج Yani sen Allah'ın tamam mı bir kula nimetlerini artırdığını görürsen yani bu nasıl kul? Adam günah üzere işliyor. Bil ki bu istidraçtır. Yani o günahta yanlışlıkla diretmiştir. Tamam mı? Oradan dönmeyecektir. Bir anlamda o iradesine göre nedir? O tercih ettiği batakla batmasıdır. Bunu istiryaştım. Sümme tele her zil ayette sonra şu ayet okudu felemme nesûma yükkirû bihi yani onlar kendilerine zikredilen şeyleri unuttuklarında ve tehne aleyhim onların üzerine açarız her şeyin kapılarına ey min enva'in ni'ami çeşitli nimetler. Sidracen yok. Yani o e, derece derece basınırlar diye ve yani onları denemek, sınamak için. Hatta öyle ki ferihu bima yani bu verdiklerimizle mutlu olduklarında fehadnahum bagdeten. Bagdeten. Aniden, beklenmedik bir durum, beklenmedik bir şekilde onları eline alırız ve idahum mubligh. Tamam. Böyle her şeyden ümidi kesmiş bir durumda dururlar. Ve mutahayiruna ayisuna. Yani öyle bir haldedirler ki yani böyle şaşkın kafaları karışmış bir durumdadırlar. Li'anna al çünkü ceza cezalandırma fecet eter. Fecet. Ya yani feceten diyelim. Zaman olarak değerlendirelim. Aniden gelir. Fi hâlin nimeti. Nimet durumunda. Eşedde minham fîk ee, Yani bu e, ne diyelim? Yani nimet içerisindeki nimet halindeki aniden gelen bir ceza daha şiddetlidir. Yani normal gelen bir cezadan daha şiddetlidir. Fetekûnû <gülüyor> sesrâtu niyeti yani bu şekli, şekli nimetlerin tokluğu olur mucibeten gerektiren bir şey olur lin el alukleviyeti yani ne diyelim ailete ilişkin bir e, gazabın gelmesini gerektirir veya teruna bununda yani bak yani siz öyle diyorsunuz ama biz bak, böyle şeyler var Ey Haiti, yahsabu nehu Yani aslında bu bir imtihandır, yanlış yolda olduklarını gösteren bir şeydir. zannederler ki bu Allah'tan gelen bir isyan. Ve ezdirdi ne Tabi. Ve böylece ne yaparlar? Yani günahkarlıklarını artırırlar. Ey imkânüfüt cahlen, ev kufran. Yani bu işte günahkarlıkları işte artar küfürleri artar ey imkanı kufaran kufar olsalar bile fa fau fa fau yani çeşit çeşit ve fi nüshetin başka bir nüshada geçti üzere yazdı ve yazdıdu ne kufran kufran küf, ve tuyan yani fıkıkkların başka bir nüshasında da onların küfürleri ve azgınlıkları artar yani kemal vakalifir am yani firavunu olduğu gibi diyor. Ayşe şu itibarla Ayşe er, Erbağmiyet'in miyet senedi. Adam 400 yıl yaşadı. Ve namyen kesir, fi matabhi kasa, yani yani mutfaanda hiçbir çanak kase kırılmadı. Diyor Bunlar bir anlamda yazan işte biz çok ömrümüz uzunmuşdur. Bunları bir ee, şey zannediyor, nimet zannediyor. Ve zalike kullu caiz. Bütün bunlar nedir? Mümkündür, olabilir. Ey vukuu minallahi. Yani bunlar e, Allah'ın izin verdiği şeylerdir. Ey sabitun naklen ve bu e, naklen yani nakil diyor, nakil itibariyle e, sabitli olan, gerçekli olan şeylerdir. Ve mümkünün. Yani ey aklen, aklen de bu mümkündür. Kema e, fi ziyyeti iblise ve da'vetihi bi kavlih yani işte mesela iblisin işte sığın, Allah'a sığınması ve şöyle dua etmesi fe enzilni ila yevmi yub'asun yani bana bir iş gününe kadar yani onları insanların deritileceği güne kadar izin ver ve icabethu bi kavlih Subhanahu allah Teala da şöyle cevap veriyor fe inneke minel munzarine sen izin verirler neredensin ila yevmil vaktin malum o dinlen vakit gelene kadar fe fil cümleti üstüci ve duahu duasına icabet edilmiştir haysu uride e, igva'uhu yani onun işte yani zaten yoldan çıkmış bu noktada kararlı e, yani bu yerine gelsin fe innehu çünkü o kimdir reisü erbabit valalet yani sapkınlık ehlinin reisidir كَمَا أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّ sallallahu تَعْلَىٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا رَيْسُ اَصْحَابِ Bunun tam tersini düşünün, ee, yani iyi insanların, tamam mı, hidayet ehlinin neisi de kimdir? Ee, Hz. Peygamber Yani Hz. Peygamber hak, hakikat yolunda tam sabit kadem olmuş, dolayısıyla e, ona göre ne vardır? Bir mükafat vardır. Yani yanlışta sabitlikte böyle sabit kalem olmuş. Bir e, kimse işte şeytan gibi e, o da ne istiyorsa ona e, imkan verilir. Bel evvelu birincisi min mazahil celal. Yani birincisi o şeytanın durumu bir anlamda işte celalin ortaya çıkmasından ibarettir. Onun ifadesidir. Ve sani min mazahil İşte İkincisi de Hz. Peygamber'de olan durumda cemal'in, e, cemal sıfatının diyelim tezahürlerindendir, e, ortaya çıkan güzelliklerindendir. وَلَا minhuma li لِذُّهُورِ النُورِ نَعْتِ kemali. Yani sonuç itibariyle bu ikisi de bir anlamda kemal sıfatının, nurunun ortaya çıkması içindir. Hemen Metne dalıyoruz böyle, unutuyoruz kusura bakmayın. ولذا بو ندن قال الشيخ ابو مدن المغربي بي yani ابو e, e, isimli alim şöyle demiştir la yunkiru batile fi yani şimdi sen böyle e, ne diyelim ortaya çıktığında batılı şey yapma, yani e, ne diyelim, e, görmemezlikten gelme, inkar etme, çünkü e, onun vasıtasıyla bazı zuhurat ortaya çıkar. Yani, yani ne demek? İtibari tecelliyati sıfatihi sıfatihi e, fi e, merai veya hip nokta şekilde fi, fi mer'a masnuati, yani Allah Teala'nın yaratmış olduğu bir takım şeylerin e, şey e, şeylerde işte Allah'ın sıfatlarının tecellisinin ortaya çıkması itibari. Ve innebe cem'a el-İmamu beyne İblis ve Firavun yani burada işte İmam Ebu Hanife yani Firavun'la İblis'i birlikte zikretti. Zik ee, yani bunlar nedir? İşte kandırandır. Yani e, ondan sonra yani e, gerçekliği olmayan şeylere gerçeklik elbisesi giydiren firavun limaruvye anis sütdiyi yani sütdiyden rivayet edildiği üzere belagana bize ulaştığına göre enne cebrail aleyhisselamu Cebrail aleyhisselam قال لرسول sallallahu te'ala aleyhi ve selleme e, Hz. Peygamber'e e, dedi ki "Ma أَبْغَدْتُ abdan min عِبَادِ ma مَا أَبْغَدْتُ Yani bu Allah'ın kulları arasında uzettiğim, öfkelendiğim şeyler var. Ama öyle iki tip var ki Bunlara öfkelendiğim kadar diğerlerine öfkelenmiyorum. Nedir, kimdir bu kullar? Ahaduhuma, birincisi minel cimni. Birincisi cinlerdendir. Vel aharu minel insi, diğeri de insanlardandır. Emmellezî minel cinni, cinlerden olana gelince ta bu iblistir, şeytandır. Hînâ ebâ en yesüde li Hz. Ademe secde etmekten yüz çevirdiğinde ee, ya yani bu bu itibarla özellikle ee, yani acayip buze ederim diyor bu insi insanlardan olanı gelince firaunu bu da hina galah şöyle dediği zaman özellikle yani en çok öfkelendiğim e, insanlardan bir, bir, bir, bir ya yani insanlardan en baskıcı en çok öfkelendiğim insan budur diyor yani en Arab bukumulalar ben sizin en yüce Rabbim. Diyor. Ayetle geçti şekilde. Ve acı ben derim ki diyor. Bel firavun eşettı min iblise. Yani aslında firavunun durumu, yani firavundan daha çok nefret edilmesi, e, iblisten daha çok nefret edilmesi e, gerekir. Bir yani veçeyin. Bunu da buradaki yönerede diyor. Şimdi. Ee, diğer başta bir buçuk sayfamız kaldı. İnşallah bitiririz diyelim. Aha durma. Birincisi nedir? Şudur. Ennehu minnes nisan. Firavun bir kere yani insan soyundan gelmektedir. Ve zahra min ve ondan böyle bir azgınlık ortaya çıkıyor. Ve iblisü minel cinni. Yani iblis de cin soyundan gelmekte. Vereye modum yine zihur tutuyor yani yani yani ne diyelim insan şeyinden değil bu dolayısıyla insana karşı yani insanlığa karşı öfke duyması bu şekilde bir azgının ortaya çıkması gayet normaldir ama Firavun insan şeyinden geliyor neslinden geliyor ama yani öyle bir şey gösteriyor ki azgınlık o kadar e, hakikate karşı ee, bir duruş sergiliyor ki yani firavunun durumu daha kötü demek istiyor. Birinci yön budur. وثانيهما, i̇kincisi de şudur. Enne iblise İblis terk etti secde gayrillahi Yani İblis Allah dışında birisine o, onu küçümseyerek secdeyi terk etti. Ve Firavun'a kad Firavun ilahrububiyete istikbare. Firavun daha büyük bir günah işledi. Nedir o? Yani böyle büyüklenerek, kibirlenerek Rabbik iddiasında bulunuyor. Bunun garibi, çok, çok enteresandır. Enne şeyhane yagvil insana yani insanı saptırmaya yoldan çıkarmaya çalışır. Bir ibadetin gayri rahma yani Allah'ın dışında birilerine taktırarak insanları yoldan çıkarmayacaktır velem ye'murhum onlara şöyle bir şey emretmez bir ibadeti nefsi zamanı, bu yani bu azgınlık esnasında azgınlık zamanında. yani gelin bana kulluk edin bunu emretmez yani başkalarına kulluk edin der. Ve alal zalika li kemal tanfurih an qulubil insan yani bu yani e, yani son derece yani yani böyle çok e, Acay yani çok son derece insanlardan ne tiksimmesinden dolayı kaynaklanan bir şeydir. وَلِكَوْنِهِ عَرِفًا ve şunu bilmesinden kaynaklanan bir şeydir. اَنَّهُ اِلَّا اَنَّهُ مَقَامِ الْإِحْسَانِ e, Yani böyle ihsan makamından uzaklaştırılacağını e, bilmesinden dolayı. Yani e, ya şeytan bile, yani şunu buradan anladığımız şeytan bile yani bu firavunun kadar ileriye gitmedi demek istiyor. Yani firavun daha berbat. İkisi de berbat da firavun daha berbat demeye gidiyor. eee Ve minal latifil mulhakati bid Yani burada ne diyelim? bu zarif latif latif yani latif -uslardan biri olmak üzere şunu ifade edelim. Yani bir nükte anlatıyor burada. En İblises dğa baba fasli firavuna. Yani İblis şeytan firavunun sarayının kapısına çaldı. Hiç olmuyor konunda o Ahbun min ashabil awni yanında hiçbir avanesi olmadan, yardımısı olmadan. Fakale işte firavun da dedi ki. Men hadi al elbabi kapıdaki kimdir? Ve dahika güldü ve talef şöyle cevap verdi: Zartatu fi züqni man yatta ilahiyete ve Yani ne diyelim? Şöyle diyelim. Yani ben ilahlık ve rablik iddia edenin çenesindeki e, bu tabiri kullanmak istemiyorum. Ee, ne diyelim? işte ben o işte ilahlık iddia eden, Rabbilik iddia eden kimsenin içerisindeki yerlenmeyim. وَلَمْ يَدْرِنْ مَنْ يَقِفُ عَلَى بَابِهِ مِنَ الرَّعِيَةِ وَاَرْبَابِ الْعُبُدِيهِ Ve bilmedi yani. Kapısında kim duruyor? Yani e, ne diyelim? Reayasından, halkından. Ona tapanlardan kim duruyor? Onu bilmiyor. Adeta vakit yakını, hergal adeti. Bu da nedir? Olağanüstü bir durumdur. Ee, i̇haneten, ee, yani benim anlamı itibariyle, ihanet, e, hakaret anlamında kullanıyor. Yani e, e, ne diyelim? İşte bir iddiası var. İşte misalimetül kezzat mes, örneğin yani bir kuyuya suyu arsın diye tükürüyor. Ama ne oluyor? Tam tersi kuyunun suyu kuruyor. Yani adam diyor ki yani ben insanların şeyim, Rabbiyim diyor ama yani kapısını gelip salanın bile kim olduğunu bilmiyor. Yani. Bir nevi şeytan burada onunla dalı geçti. Demek. Yani ya ala hılafil irade. Yani burada işte o ihanetin söz konusu olduğu e, e, kimsede de yani iradesinin tam tersine gerçekleşmiştir. Diyor ki işte su bollaşsın ama tam tersine kuruyor. Bunu ifade ediyor. E, Kemaluk ile yine e, nakledildiği gibi benzer bir olay enne muselimetel kezzabi e, muselimeyi kezzab beni hanifeni yalancı e, peygamberi da'a lil aghvali yani bir tek gözü kör olan bir adam için dua ediyor. Entasira ayna hu al aurahu selimet. Hocam metni o, kaydırabilir miyiz? Evet kaydırayım. İşte o ıı, kör olan gözü tekrar sağlıklı olsun görsün diye. Fakat farsat aynuhu hu sahihatu aurah tam tersi. Sağlık olan gözü de körleşiyor. Adam e, bir gözü varken yaşlı diğer gözümüz açılsın diye umarken iki gözünden doldurur. E, sakıymeten. Sakıymeten müzmin, hasta olur. Buna ne diyor? İhanet. Bir şey istiyor, tamam, Allah düşmanı olsun diye tam tersi gerçekleşiyor. Ama istidraçda ne var? Yo istediği şey yerine geliyor. Yani lan bak siz bana böyle diyorsunuz ama bak, yani. Nimetler artıyor, şu oluyor. Bir anlamda e, yani o e, küfür bataklığı, neyse işte günahkarlar böyle e, derece derece içine batıyor. Burada ihanet ne var? İstediğiniz tam tersine bir şey gerçekleşiyor. Ve alem, bil ki enne zuhura hergül adeti yani bu olağanüstü bir şeyin ortaya çıkması bir tariqil muafakati ala yedil mutaelli taizun dunen mutaneb ne demek analık iddiasından kimse dene peygamberlik iddiasından kimse bir ki diyor işte e, yani yalancı peygamber değil de tanrılık iddia eden bir kimsenin e, eline elinde ee, ona muvafık bir yolla olan üstülüğün ortaya çık çıkması e, mümkündür diyor yer zuhurahu ala edilep bir Çünkü e, yalancı peygamberin elinde ortaya çıkması yücü bu e, gerektirir inside de be bir marifetin nebi yani bu peygamberin bilim, bilinmesi noktasını kapayan engelleyen bir şey yani şunu demek istedim. arkadaş yani e, ne dedik peygamberin peygamberliğini ortaya koyan bir şey ve olan üstü bir dur durumdur e şimdi yalancı peygamberin elinde de ortaya çıkarsa diyor o zaman biz gerçek nebiyle e, yalancı peygamberin arasını ayet edemeyiz. Bu şey ortadan kalkar. Ben mazhuru alayi dilmit Fakat iddia eden bir kimsenin ortaya çıkması, tela yüce bu inside de babi Yani ilahın bilinmesi e, bağlamını engelleyen kayan bir şey değildir. Zaten tek bir tanrı. Yani bütün akıllar yarifu bilir ki. اَنَّ الْمُتَّعِيَنْ مُشْتَمِلُ عَلَى دَلَالَةِ الْحُدُوثِ وَالْسِمَاتِ الْغُسُورِ لَا يَكُنْ اِلَاهَةٍ Yani işte bu e, dedim, mahluk olmanın getirdiği özellikler işte hadis olmanın, bu da mahlukın özelliği, özelliği bu bir ilahta söz konusu değildir. Ama işte yalancı peygamber insan ve gerçek peygamber Yani bir kıyaslama durumu var. Yani senin doğruyu yanlışına sayılır dersin. Yani o e, iddia şey meydan-ı humey'est. Işte o gerçekleşen de olan üstte bilirsin. Yani bunların arasında bir fark var. Eee ru'ye minhu elfu kharij min ve ru'ye minhu elfu kharij min el <tosul> adet. Yani isterse bunun e, İlahlık andı diğerlerinde kimsenin elinde binler yani binlerce şey ortaya çıksın. Olağanüstü rekor diyeceğiz. Sonra naqidul lil adet yani bu adetin kıran, adetin aksine olan şey yani olağan şey, yani dışı. Dem yekunu fi'len gayru yani mutat olmayan şey yekunu taacizen anil fi'l-mu'tad yani ee mutat olan bir fiilden aciz bırakma yoluyla da olabilir. Yani bu e, olağanüstülük yani normalde mutat olan, tamam olan olan bir şey bir noktada olan olan bir olan olan bir fiilden kişiyi aciz bırakma yönüyle de olabilir. Ne gibi diyor mesela Ken men Zekeriya aleyhisselam ve i̇şte. Zekeriya aleyhisselam'ın işte engellenmesi izil o anil mutad yani böyle olan bir şeyden engellenmiştir. maktul adeti yani adete işte, aykırı olarak eydi aynı şekilde izelden yakun an illet yani herhangi bir hastalık söz konusu olmaz. veliza kane sukutuhu dolayısıyla onun burada konuşmaması, sükut etmesi illa remzen bir işarettir. Ayeten, Dalleten, Allah'ın Tahkik, Hakbül Waladi, yani bir de çocuğun e, ortaya çıkmasına, yani babasız bir çocuğun e, varlık kazanmasına işaret eden bir şeydir. Yüselme, bu bu da ne olarak isimlendirilir? Yani e, mucizeye, mucize olarak isimlendirilir. Yani gerçekten tamamen yani olan şey, olan şeylerin üstünde. Sıradışı bir şey de olabilir, mucize dediğimiz şey e, veya işte e, ne olabilir? E, işte, yani gerçekten normal gündelik bir şey, sıradan bir şeyden bir şeyden engellenme itibariyle de e, olabilir. Evet. Siz de bıktınız, değil mi böyle hocam metni derletti miktar? Estağfurullah. Hocam. Estağfurullah. Evet. وَكَانَ اللّٰهُ تَعَالَٰى Eh bu şeyleri bitirdi. Ne diyelim? Bu keramet konularını şu paragrafı da okuyup bitirelim. وَكَانَ اللّٰهُ Allahu Teala, قَبْلَا اَنْ يَخْلُقَ allah Allahu Teala yaratmazdan önce de yaratandır. Ey yani yuhdisül mahluk. Mahluk yani yuhdisü bu da bir anlamda yaratmak demek. وَرَازِقًا قَبْلَا اَنْ يَرْسُقَ ee, Rızık vermezden önce de nedir? Rızık verendir. Ey yücidül merzuka. Yani rızıklananı var etmeden önce de rızık veren. Fehuma. Bu ikisi min kabili itlağil müştaki kable vücudil manel müştaki min. Yani motomot söyleyelim. İşte müşt ee, yani Müştak'ın isimlendirilmesi. Yani Müştak'ın e, manasının varlığından önce Müştak'ın isimlendirilmesi cinsindendir. Yani ne demek? Yani işte yaratılan var, bir de yaratma var. Yani e, yaratılan var edilmezden önce de tamam mı? Allah'ın neyi vardır? Yaratma kudreti vardır, yaratandır. İşte yani rızıklananı var etmezden önce de nedir rızık verendir. Bunu ifade ediyor. Ve allel imam herhalde imam diyor burada kedre hada merame ilami yani bunu tekrar ifade ederek yani herde hada sahih yani doğru olan bir inancı ifade ediyor. Yani Allah'ın sıfatlarının kıdemi doğrusu budur. Bunu ifade ediyor. Hani bu bir de şey var, tekrüm mükevven tartışması var. Bununla ilişkili bir e, bağlam. Biliyorsunuz yani e, mutezile şairler özellikle bu fiili sıfatlar dediğimiz şeyleri hadis sıfatlar olarak kabul ediyorlar. Bununla ilişkili bir atlama. Ellezi, bu doğru inançları, yecibu gereken en ya'temidehu el khawasu vel avam. Yani gerek. Yani böyle havas kesiminden olsun gerekse avam kesiminden olsun. Herkesin inanması gereken bir şeydir. E, bakale Zerkeşiyo Zerkeşiyo de der ki اطلاقum Nahvel خالق والرازقي e, في وصفي سبحانه قبل وجود الخالق والرزقي حقي, e, حقيقة veya حقيقة yani yaratanın ve rızık veren yani Allah nitelendirme bağlantısı. E, yaratanın ve rız rızık veren gibi bir isimlendirme. Yani bu mahlukatı yaratmazdan önce, rızkı yaratmazdan önce Allah'ın bu şekilde isimlendirilmesi gerçek bir ifade. Ve in kulna sıfatul hadise hadise hadise yani و sıfatlar له desek bile bunlar hakiki bir isimlendirmedir. Ve ilan law kana yani velev velevki mecazi bile olsa la sahne nefyuhu bunun olumsuzlanması doğru Ve halu en al-qawlu bi ennehu laysa ve raziban fi'l ezeli şimdi yani bu işte ezelde rızık veren, yaratan değildir şeklindeki bir görüş. Emrün yani, müstehcenun, yani bu çok söylemesi doğru olan bir şey değildir. La yuqâlu bu yani böyle söylemek yanlış anlaşılmaya sebep verir. Doğru bir şey değildir. Ve la dafuhu bi bi'en la yuqâle evcedel mahlûke fil ezeli hakikaten, yani bu şu anlama gelmez. yani bu anlama gelmez. İşte Allah mahlukatı yaratmazdan önce de yaratandır. Demek şu anlama gelmez. İşte Allah ezelde mahlukatı yarattı. Hakiki anlamda budur şeklinde bir şey de gelmez. Yani bu bizatihi Allah'ın e, temalini gösterme ifadesidir. Demek istiyor. لِيَنَّهُ yani, يُؤَدْ ile قِدَمِ mahluk Böyle söylemek işte yani burada dediği gibi ezelde yarattı mahlukatı yaratandır şeklinde söylemek bir anlamda mahlukatın kıdemine götürür böyle bir sonuca ulaştı götürür. Benel farka beyin o yani aslında yani iki durum arasındaki fark açıktır diyor. Belki kavluğu âjda'l mâlûk ila bu söz bir nefsi delil. Aslında bu, bu sözün kendisi bir delildir, açık bir delildir. ile Yani aslında o mahlukatın hadis olduğu daha sonradan yaratıldığını, ezeli olmadığına dair bir delildir. İlla en illa gayru bunu söylemek çok şey değildir diye ifade edeyim. Böyle bağlayalım diyelim arkadaşlar.